Türelimizi zaten layık bir demokrasi sistem Tayyip sunuyor. Layık sistemi demokrasi sistemi niye suçlanmıyoruz da Tayyip Erdoğan'ı direkt suçluyoruz? Biz İslami bir düzen istiyoruz. İslami bir düzenle yönetilmek istiyoruz. Bugünkü batı sistem yeter insanların kanını endi, Yeterince insanlara zulmetti. Bu sistem Allah'ın da razı olduğu bir sistem değil. İslami düzenle yönetilmek Allah'ın dediği olsun denilen bir devletle idare edilmek istiyoruz ve bu şekilde yaşamak istiyoruz. Kılıçdaroğlu mesela milleti savunduğunu söylüyor. Tayyar milleti savunduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli'nin milleti savunduğunu söylüyor. HDP çıkıyor, Kürtleri savunduğunu söylüyor. Peki onların hayatı, yaşantısıyla, milletin yaşantısı bir mi? Eğer savunuyorsanız milletin seviyesini yiyor o zaman. Devlet Bahçeli'nin maaşı, AK Parti'nin maaşı, milletvekillerinin maaşlarıyla, milletin maaşı aynı mı? Aynı değil. O zaman bu insanlar kendi çıkarları için konuşan ve milletin vekili olmayan insanlar, milleti satan, milleti makama satan, milleti paraya satan insanlar. O zaman bu insanların peşinden gidiyorlar mi? Yüreğine sağlık, çok güzel söyledim. Yüreğine sağlık, çok güzel <gülüyor> söyledim. Bu Cumhurbaşkanı 100 liraya kendi parasını ülkeyi sömürüp de meclisi sömürüp insanların zaten vergilerini sömürüyor. Uçaklara biniyor, arabalara biniyor. Bir de... Peki bütün bu dediklerinizi zaten layık ve demokrasi sistem Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Laik sistemi demokrasi sistemi niye suçlamıyoruz da Tayyip Erdoğan'ı direkt suçluyoruz? Biz burada Tayyip Erdoğan değil, Sistemi suçluyoruz. Laikliğe göre, demokrasiye göre, bugünkü konuların anayasaya göre Cumhurbaşkanı kendi maaşını artırabildi. O gün, o gün halk ona Cumhurbaşkanına yetkiyi verdi. Halk verdi, kabul. O zaman halk buna reva mı olur? Halk bu sistemle yönetilmek istediğinden dolayı halka bu reva mıdır? Halk şu anda gözünü görmüyor kardeş. Mesela halk şunu deseydi, örnek söylüyorum biz bu sistemi baştan sona istemiyoruz. Biz İslami bir düzen istiyoruz, adil bir düzen istiyoruz. İslami düzende bir halife kendi maaşını 100.000 TL yapıp da Müslüman halka şunu söylemez. Siz 100.000 TL ile yetinin bunu demez. Biz İslami bir düzen istemediğimizden önümüze İslami... Kurallarla yönetilmek istediğiniz bir sandık koyun demediğimizden dolayı bugünkü sistemin oluşurduğu bu sorunlara gebe kaldık mı? Bunun için İslam ile yönetilmeyi istemiyoruz. Bunun için çaba göstermiyoruz. İnsanlara tebliğ etmiyoruz. Bir sandıkta o ki demokratsınız, demokrasisiniz. Bir sandıkta İslami düzenle alakalı bir sandık koyun. Niçin tek demokrasi yönetebilecek insanların sandığını koyuyorsunuz da her kişiyi seçsek demokrasiyle layıklığı yönetecekler. Bununki anayasada Cumhurbaşkanı diyor ki sen maaşını şu kadar artırabilirsin. Toplumlar diyor ki asgari ücretin şu kadar. İslami bir düzen Olsa sen dersin ki, ey halife, sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. ikiniz de Allah'ın kadında eşidiz, seninle maaşın, benimle maaşın bir olacak. Bunu Kur'an'a ve sünnete dayanarak diyebilirsin. Peki bugünkü sisteme dayanarak mı konuşacaksın? Bunlara nasıl edeceksin? Faydası var mı? Güzel söyledim bak. Biz İslam'ı Müslüman bir toplumuz. Bu sistem yanlış işte, bu sistem yanlış. Öyle bir sistem kurulmuş ki, İslam'ın sömürüsü üzerine. İslam sömürülüyor. Avrupalı ise Avrupalı ise bizim gibi Orta Doğu insanlarını resmen sömürüyor. İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan alınan kanunların Türklükle alakası ne? Hiç Türklükle hiçbir alakası. O zaman bu toplum birileri aldatmış değil, değil mi? hala aldatıyor. Hala aldatıyor. Kim aldatıyor? Sistem mi aldatıyor, insanlar mı? Yönetenler sisteme uyuyor, aldatıyorlar yönetenler sisteme uyuyor ve aldatıyorlar. O zaman yolumuz yanlış olduğundan dolayı, Yol ölçülerimiz yok. yanlış olduğundan dolayı ne kadar çabalarsak çabalayalım yanlışa gideceğiz. Aynen. Adaletsizliğe gideceğiz. İslam'ı bir düzeni seçmediğimizden dolayı da bu toplum bu duruma reva oluyor maalesef. Şimdi bizim biz Türkler daha önceden, daha önceden şamanizme inanıyorduk, şamanizme. Gök Tanrı'ya inanıyorduk. Bu kabulümüz. Ondan sonra İslamiyet doğuyor, İslamiyet bize yakın olduğu için biz İslamiyet'e geçiyoruz. Ama İslamiyet'i yöneten kişiler sonradan halkı sömürmek, bilmek için sürekli parçalamış, sürekli parçalamış. Ve şu anda biz bu noktaya gelmişiz. Partilerin bugünkü topluma faydası ne? Toplumu bölmekten başka bir şey yarıyorlar mı? AKP'li, CHP'li, MHP'li diye, HDP'li diye toplumu bölmekten başka bir şey yarıyorlar mı? Ve bu partileri hangi sistem getiriyor? Laiklik ve demokrasi sistem korumuyor mu? Aynen öyle bu sisteme evet aynen dediğiniz O zaman bu partiler toplumu bölüyorysen nasıl refah getirecekler? Her zaman bölüp bölüp parça parça edecekler aynı ve toplamayı asla refah gelmeyecek. Aynı İslami düzen değilse Allah diyor ki birlik olun. Bütün Müslümanlar bunu söylüyor. Bütün bu partileri ortadan kaldırdığı zaman zaten sorun çözülmüyor aynı mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. Yüreğine sağlık. Çok güzel söyledim. O zaman şöyle söylememiz gerekli değil mi? Biz İslami bir düzen istiyoruz. İslami bir düzenle yönetilmek istiyoruz. Bugünkü batıl sistem yeter insanların kanını emdi. Yeterince insanlara zulmetti. Bu sistem Allah'ın da razı olduğu bir sistem değil. İslam düzenle yönetilmek, Allah'ın dediği olsun denilen bir devletle idare edilmek istiyoruz ve bu şekilde yaşamak istiyoruz. Diyebilir miyiz bunu bu sistemde? Şimdi, şimdi şöyle söyleyelim. Allahu u Teala yağmuru yağdırdığı zaman herkese yağdırıyor. Allahü u Teala güneşi doğurduğu zaman herkese doğuruyor. Bu Allahu u Teala'nın eşitlik, adalet sistemine kadar güzel. Bütün canlıları güneşi doğurduğu zaman, güneşi aydınlattığı zaman, yağmuru yağdırdığı zaman hepsini birden beri. Çok güzel dediniz. Mesela dediniz ki güneşi Allah s.a. doğru, yağmurumuzu Allah s.a. gönderiyor. Niçin peki şunu yapmıyoruz? Bütün bu nimetleri, bütün bu rızıkları Allah s.a. veriyor. Bunu da kabul Allah s.a. diyor ki ben güneşi doğruyorum, kabul ediyorsun. Yağmurumu gönderirim, kabul ediyorsun ben. Niçin benim kitabımla yönetilmeyi veyahut benim kitabımla hükmetmeyi niçin kabul etmiyorsun? İslam'ın ana la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah ise bugünkü sistemde örnek söylüyorum maalesef lafa kaldırılmış, kendileri kanun koyar hale gelmiş, kendi toplamada da şunu söylemişler, demişler ki ey topluluk siz Allah subhanahu sistemini sisteminin kanunlarını bir kenara bırakın, biz size bir sistem sunuyoruz, onu kabul edin denilmiş sistem. Bugünkü topluluk da maalesef buna uymuş ve bugünkü seçtikleri insanlar asla Kur'an ve sünnet'e göre yöneten insanlar değil, Kur'an ve sünnet'e göre de bir sistem değil. Bundan dolayı da adaletsizlikler çıkmış ve bugünkü topluluğu da parça parçalara bu sistem bölmüş. Bundan doğan sorunlarla da topluma demişler ki sabredin, dayanın. Niçin biz bu, bu sistemin oluşturduğu sorunlara dayanalım? Kılıçdaroğlu mesela milleti savunduğunu söylüyor. Tayyar Erdoğan milleti savunduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli milleti savunduğunu söylüyor. HDP çıkıyor, Kürtleri savunduğunu söylüyor. Peki onların hayatı yaşantısıyla, milletin yaşantısı bir mi? Eğer savunuyorsanız milletin seviyesini yiyor o zaman. Devlet Bahçeli'nin maaşı, AK Parti'nin maaşı, milletvekillerinin maaşlarıyla... Milletin maaşı mi aynı mı? Aynı değil. O zaman bu insanlar kendi çıkarları için konuşan ve milletin vekili olmayan insanlar, Aynen, milleti satan, Aynen. milleti makama satan, Aynen. milleti paraya satan Aynen. insanlar. Aynen. O zaman bu insanların peşinden gidilebilir mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ee, insanlar insanlar bir türlü doğruyu bulamıyorlar. İnsanlar doğruyu bulamıyor. Mecliste bir gün 500 çeşit yemek yiyip de aynı çatı altında sabahtan akşama kadar Aynı ruhta, aynı düşüncede olup da, aynı düşüncede, aynı e, fikirlerde olup da, e, halkı sen nasıl savunabilirsin? Tamam, kabul ediyoruz. Bir gün Tayyip Erdoğan kötü olabilir. Tayyip, ama yarın da öbürünün kötü olmayacağını bana kimse söyleyemez. O iktidara gelen, o gücü alan halkı hep bütün sistemi sömürmek üzerine kuruyor. Bu sistem batıl olduğundan dolayı başına kim gelirse gelsin bu adaletsiz, bu yanlış kanunlar koyan, kadınları dahi korumayaktan aciz olan, kan, durmadan kanunlar çıkartıp kadınları koruyoruz, kadınları koruyoruz deyip ama kadınların ölümüne, tacizine engel olamayan bu sistemin başına kim gelirse gelsin, sistem bozuk olduğundan dolayı kimse başarılı olamayacak. Aynen. Ama Allah'su Allah'ın sistemi ise böyle değil. Ahlak üzerine, saygı üzerine. İşte burada ahlak ve saygı üzerine. Kadın benim anam, kadın benim çocuğum. O da benim dedem, o da benim atam. Şimdi toprak, toprak. Şimdi şöyle alalım olayı. İnsan sadece bir küçük su tanesi. allah Teala o su tanesinin içine aklı, fikri, gözü, sakalı, iradeyi her şeyi koyabiliyor. Bir su tanesi bugün bütün dünyada olan her materyale mevcuttur. Ama bizim başımıza gelen insanlar halkı sömürebilmek için, halkı sömürebilmek için sürekli parçalıyor. parçalayı, ye, parçala ye parçalı olay bu. İyi günler. Çok teşekkürler.